Ülkesinden çıkıp Schwangau'ya geldiğimizde yol kenarında boş bir arazide bir sürü karavanın durduğunu fark ettik ve biz de girmeye karar verdik. Girdikten sonra arkadaşlara sorduk hiçbir ücret ödenmeden sabaha kadar kalabileceğimizi söylediler. Biz de bu şekilde burada geceyi geçirmiş olduk. <Gülüyor> İyi geceler, bir evet. yağlar kızım. Lan manç bakalım bir görelim seni. Ee, i̇yi geceler bir pişin. İyi geceler. Evet. İyi geceler. için yola çıktık ve kaleye gelmeden önce P2 yani park yeri 2'de karavanların durabileceği bir yer vardı oraya girdik bütün gün kalabiliyorsunuz 10 euro ama gece konaklayamıyorsunuz 9'da en geç terk etmeniz lazım biz de buraya girip park ettik Bakın <gülüyor> siz hangi? This is ganz İyi adam başı kaleye çıkış. Dört kişi, yirmi sekiz Merhaba arkadaşlar. Bir at aracına 10 tane atları varmış. Yani ikişerli çekiyorlar at arabasını. Her bir sefer yani iki at üç kere yukarıya çıkıyor. Ondan sonra dönüşünde olarak diğer atlarda sıra oluyor. Yani iki at sadece üç defa yukarıya çıkma opsiyonu var. İki gün dinleniyor. İki gün dinleniyorlar. Bu e, şeyde sürpriz devam ediyor. Ne düşünürsünüz böyle aşağı bakınca? Karnımda böyle kelebekler oluşuyor. Hı. <gülüyor> kelebekler mi oluşuyor, uçuşuyor, mu? Ağzı şişiyor. Ama was weiß man, wenn wir jetzt auf einmal ne? Ananı yemiş? Evet, bir saat tam bir saat bekliyorum. Anne alır mısın? Başçı'nın da mı tıslamaya Biraz başladı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hadi. Ben Ya Ben de Nefes almak lazım. Ne? Evet. Otonla çıkarken verdik. Kaç para? 28 koydum. İnerken 4 koydu. Otobüse Maceramız böyleydi. Düşünüyorum, Bilmiyorum arkadaşlar, ne diyorsunuz? Evet, yerler çok güzel. Bence görülmesi gereken yerler, hakikatten de görülmesi gereken yerler. Çok güzel yerler. Çok güzel yerler, doğa harikası. 56 euro ödedik. İyi bir rakam yani. 5 dakika bile sürmedi. Çıktık. Evet görülmeye değer. Çünkü komple buz ve e, şivanga ayağın altında kalıyor. Yürüyerek arzeden yürüyerek de çıkabilir, inebilir de. Sorduk ama yürüyüş ne kadar sürer tepeye kadar? Yaklaşık iki buçuk üç saat dediler. E biz de öğleden sonra Boşaltıyoruz ve Ausbük'te şu anda. Burası bir Stelplatz. 7-24 açık. Sadece elektrik var. Ekstra. Ondan sonra temiz su var. Tuvalet boşaltma yeri var. Sen ne 7 ayrı olması lazım 24 saati.